Durumu. Hep yıllardır anlatıyorum, çözün bunu ya, gece ayağını bir o tarafa atıyor, bir bu tarafa atıyor, kasılıyor. İnanın şu son programda söyledim ya, lütfen e, şifa bulduğunuz kürlerinizle ilgili olarak info.approfsaracoğlu.com buraya mail atar mısınız dedim. Allah onlardan bin kere razı olsun. En en çok gelenlerden bir tanesi huzursuz bacak sendromu. Hocam siyah hardal tohumuyla diyor. Bu arada bunlar.